Evet gönül erenleri gönül bacıları merhaba ben Cem Kervan bu hafta özüne gözüne sözüne sahip adlı bir değiş paylaşmak istiyorum Yine İsa ruhullahın sözlerinden esinlendim. Ne diyor? Bir gün İsa taliplerine şöyle dedi. Günahı çekici kılan tuzaklar hep vardır, hep olacaktır. Fakat bu tuzakları kurup günaha sokmak isteyenlerin vay haline. Bu naçiz taliplerinden birini yoldan çıkarıp günaha sokmaktansa boynunuza kocaman değirmen taşı geçirilip denize atılmanız daha evladır. Bu yüzden kendinize dikkat edin. Başka bir can günah işlerse ona dobra dobra kesin bir dille uyarın. Eğer tövbe ederse onu affedin. Hatta günde yedi kere size karşı günah işlese bile eğer her sefer size gelip tövbe ettiğini söyleyip sizden af dilerse onu yine affedeceksiniz. Evet burada ne diyor? Bu yüzden kendinize dikkat edin diyor. İlk başta o var. Yani kendinize dikkat edin. Sonra birbirinize de göz kulak olun, yardımcı olun. Yolda menzil alasınız diye toplumsal bir boyutu var bu işin. Yani herkes herkese bakacak. Evet değiş haline getirdim. İnşallah beğenirsiniz. Dikkatli oldun ey gerçek erenler Eline diline beline sahip Dikkatli yolun ey gerçek erenler Eline diline beline sahip Herkes yaptığına Baksın ey canlar Gözüne Gözüne Sözüne sahip Özüne Gözüne Sözüne sahip Herkes Yaptığına Baksın ey canlar Gözüne Gözüne Sözüne sahip Özüne Göün seci sahip Açın gözlerinizi Göz kulağı kulu birbirlerinize Koruyun dört açın gözlerinizi Günah hep ayartmak istiyor sizi Yüzüne gözüne sözüne sahip Gözüne, gözüne, sözüne sahip Günah hep ayartmak istiyor sizi Gözüne, gözüne, sözüne sahip Gözüne, gözüne, sözüne sahip Hişleyeni işleyeni uyarın canlar Tövbe ederse affedin erenler Günah işleyeni uyarın canlar Tövbe ederse Bağışlayın gerçek müminler. Gözüne, gözüne, sözüne sahip. Gözüne, gözüne, sözüne sahip. Onu bağışlayın gerçek müminler. Gözüne, gözüne, sözüne. Sahip gözüne gözüne sözüne sahip Bir can size karşı Günah işlerse Günde yedi kere Bir olsa Bir can size karşı Günah işlerse Günde yedi kere Bir olsa Gönülden affedin Özüne, gözüne, sözüne sahip. Gözüne, gözüne, sözüne sahip. gönülden affedin, tövbe dersi. Özüne, gözüne, sözüne sahip. Özüne. Gözüne, sözüne sahip Kervanım, afedin hep bağışlayın Asla dargın, kırgın, küskün kalmayın Kervanı affedin hep bağışlayın Asla dargın, kırgın, küskün kalmayın Affedin, unutun, kim beslenmeyin Gözüne, gözüne Sözüne sahip Gözüne, gözüne, sözüne sahip Affedin, unutun, kin beslemeyin Gözüne, gözüne, sözüne sahip Gözüne, gözüne, sözüne sahip özüne gözüne sözüne sahip hep kendimize bakalım dikkat edelim hem de birbirimize de bakalım yardımcı olalım uyarın gerekirse o dinlerse affedilerse tövbe ederse affedin unutun kin beslemeyin günde 7 kere bile tövbe ettiğini söyleyip sizden affedilerse yine affedin unutun kin beslemeyin özüne gözüne sözüne sahip olun Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Özüne gözüne sözüne sahip olarak sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın. Hoşça kalın.